Hepinize hoş geldiniz gençler. Bugün Clash of Clans yeni serüvenine devam ediyoruz. Bir önceki videomuzu izlemediyseniz izlemeyi unutmayın. Android'ten nasıl PC oynar yani bilgisayar oynar nasıl oynar lol benzeri şeyler. Ee, Clash of Clans'a başlıyoruz bir dakika. Dediğim gibi sizinle birlikte gireceğim gençler oyunlara. E, girmememe hemen oyunda başlamamı istiyorsanız yoruma da belirtin. Bu arada yorumlarınızı okuyacağım. cevaplarını da yazacağım. İngilizce yazmayın. E, şimdi açılıyor, yükleniyor. longus buraya ee, bu arada klan klan azalıyor görüyorsunuz Umut düşmüş aga ya. bu arada dün akşam çekiliş yaptım işler. ne çekilişiydi yele çekilişiydi Klan'a gelenlerden YL yaptım, çekiliş yaptım o videosunu çekseyim miydim bilmiyorum, çekmedim. Ee, bir daha çekiliş, YL'ler ya çıkacak ya da YL'den aldığımda çekiliş yapacak. Ama yele YL bana yeterli şu anda. Bu arada büyük ihtimalle benim bu klanda notabarı olduğumdan da gelenler vardır zaten. şimdi Savaş yapacağız Yapmadan önce Şuraya bi' klana gelin diyeyim Yapalım Klan Gülün Gülün Video yollar evet. Hemen Yapalım <Gülüyor> oh, Abi kuş artık oraya alamam Buranın ganimeti değil. Alırım yoksa. Bunu alamam. Hadi. Ne oluyor abi? Yok abi ganimetçi çok yok mu ya? Abu ne yapmış? Geçer mi alır mıyız? Sence ne düşünüyorsunuz? Alır mıyız gibi mi duruyor? Sizin için saldırı yapacağım lan ya. yapacağım. Tam burada bomba vardı, kaya var orada. bomba vardı muhtemel orada. Tamam yapıyorum. Nereden saldırayım? Bundan saldırayım abi. Hop içeri içeri içeri içeri. Geri ger, ger, ger, ger, ger, ger. geri geri. Gel geri geri. Dal dal dal. Dal dal dal. Dal abi. Dal. Oh. Abi alamayacağız mı yani? Bize bir yıldız alırmı canım? Of ya. Of. Bir yıldız alırsan geçler ya. Şansat ben. Ah, aldık gençler bir yıldız aldık! Füf! Tuttuğumun <gülüyor> etti. Gari abi o şuan altını buradan kaçıyor. Altını kaçıyoruz şu an dostlar. O şimdi ölecek bana bu altını kastık şey de kastık tam yeterli şey diyecektim altın kazandık ama altınımız iyiydi ya bu arada da ben bunu geliştirme 6. level bunları da geliştirmeyi düşünüyorum Bu arada yakında biz bir gidecek yerine şey gelecek e, ejderha gelecek iki gün var ya yani. iki gün ne zaman olacak öyle ee, şey başladı İki gün bir dakika iki gün şey bugün çarşamba. Cuma günü gençler Cuma günü başlayacak ee, Gençler klanın adını biliyorsunuz gene でい。こういうやつが出る。 saat inanıyor mu bilmiyorum Bu arada bir selamlarımı gönderiyorum <Sessizlik> Sen de... Nas tabii ki de ya ne videosu olacak başka adam mı geçiyor ya oğlum bu ne İçinde yazmış. <gülüyor> <gülüyor> Gençler burada videomuzun sonuna gelelim hoşçakalın bay bay. Bu arada bu videoya beğenmediyseniz beğenmeyi e, yorum yoruma yorum atmayı eee gençler abone Yorum yapmadıysanız, yapmayı beğenmediyseniz beğenmeyi abone olmayı unutmayın. bu arada bu videoya bir like bekliyorum, hoşçakalın bay bay, abone olmayı unutmayın.